Bugün 19 Ocak 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Aslan burcundaki ay güne cesur ve güvenli enerjiler veriyor bireysel yeteneklerimiz ve yaratıcılığımızı ifade edebileceğimiz ve başkalarının takdir ve övgülerini önemseyebileceğimiz bir gündeyiz sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürne karşı açı yapacak günlük iş ve sorumlulukların etkisiyle güne ciddi ve planlı başlayabiliriz ancak bazı kısıtlamalar ve engel yaratan durumlarla da karşılaşabiliriz bu durumda karamsar ve melankolik hissedebiliriz otorite figürleriyle ilişkilerde zorlayıcı durumlarda oluşabilir İçinde bulunduğumuz şartlara fazla kişiselleştirmeden objektif ve rasyonel yaklaşmakta fayda var Uranüs bugün boğa burcundaki gerilemesini tamamlayacak ve ileri harekete dönecek önümüzdeki dönemde boğa burcunu temsil ettiği Doğa, toprak, üretim, maddi kaynaklar, para ve ekonomi alanlarındaki düzen değişimleri ve yeni keşiflerde daha belirgin etkilerini görebiliriz. Bugün sinir sistemimiz hassas olabilir. Elektrik sorunları ve doğa hareketlerinde de bazı dengesizlikler gözlenebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.